Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar 2020 siz sevgili yengeç burçlarına ne gibi etkiler getirecek bunlardan bahsedeceğim akabinde tutulmalardan retrolardan ve önemli tarihlerden bahsederek videoyu tamamlayacağım. Evet sevgili yengeçler oldukça zorlu bir 2019 yılı geçirdiniz çünkü tutulmalar burcunuzda ve tam karşınızda oğlak burcunda gerçekleşti dolayısıyla Oldukça zorlayıcı, karmik etkilerin yoğun olduğu, hayatınızda büyük değişimlerin cereyan ettiği bir 2019 yılını geride bıraktınız. 2020 nasıl geçecek? 2020'nin ilk yarısı da aslında benzer şekilde geçecek. Ancak 5 Mayıs tarihinden itibaren kuzey ve güney ay düğümlerinin aks değiştirmesiyle beraber biraz daha toplar üzerinizden çekiliyor olacak sevgili yengeçler. Tabi her yıl olduğu gibi e, Jüpiter'in, Burç transitleri Jüpiter'in, Burç ve ev değişiklikleri aslında o geneline damga vuruyor diyebiliriz. Çünkü bildiğiniz gibi Jüpiter bir sene içerisinde bir burçta konumlanıyor ve ortalama bir yıl boyunca bir burçta kalıyor. 2019 Aralık tarihi itibariyle de Jüpiter yay burcundaki transitini tamamlayıp oğlak burcuna geçiş yapacak dolayısıyla artık bir yıl boyunca oğlak burcunun temsil etmiş olduğu alanlarda şans ve bereket enerjisini dağıtacak bildiğiniz üzere 2019 yılında jüpiter yönetici burcundaydı ve dolayısıyla en şanslı konumundaydı ancak bu esnada Balık burcunda bulunan Neptün'le yıl boyunca e, belli aralıklarla yapmış olduğu sert açı Jüpiter'in şanslı etkisini çok da fazla hissedemememize neden oldu veya e, ortamı bulanlıklaştırdı veya doğruları görmemizi engelledi. Jüpiter oğlak burcunda rahat eder mi? Rahat edemez aslında düşük konumdadır ancak yine de Jüpiter'in iyicil e, etkileri. Oğlak Burcu üzerinde hissedilecektir. Çünkü bildiğiniz üzere Plüton, Satürn ve Güney Ay düğümü hala Oğlak Burcu'nda konumlanıyor bu esnada ve Jüpiter'in buraya gelmesiyle beraber biraz daha olsa o karmik, o boğucu, o sıkıcı etki dağılıyor olacak. Şimdi Jüpiter'in oğlak burcuna yani yedinci elinize geçişiyle beraber özellikle iki buçuk yıldır ilişkiler anlamında yaşamış olduğunuz sıkıntılar, karmik etkiler, belki bir çoğunuzun ilişkisinin sonlanması, belki açık düşmanlıklarla karşılaşmanız, boşanmalar, evlilikler, e, ikili ilişkilerde yanlış anlaşılmalar, bireyselliğinizi ortaya koyamama halleri gibi durumlar sizi fazlasıyla e, yormuş olabilir. Jüpiter'in buraya gelişiyle beraber artık ikili ilişkilerde Şans geliyor özellikle çifte kısmeti beraberinde getiriyor Jüpiter belki ortaklık evlilik birden fazla iyicil etkiyi beraberinde deneyimleyebilirsiniz eğer bekar bir yengeç burcuysanız bu sene size evlilik e, müjdesi getirebilir veyahut ortaklıklar veya ikili ilişkilerde yaşanan sıkıntıların çözümlenmesi gibi gündemler ortaya çıkabilir e, 2020 itibariyle. Bu anlamda özellikle 2019'un Ocak ve Temmuz aylarında yaşanmış olduğunuz sıkıntılar 2020 başlangıcı itibariyle biraz daha hafifliyor. Bu arada e, ikili ilişkilerde şanslı ortakları hayatınıza çekme imkanını da yakalıyorsunuz sevgili yengeçler. Evet onun dışında Satürn Burç değiştiriyor Cek bu sene. Satürn e, Oğlak Burcu'ndan Kova Burcu'na geçiş yapacak ancak Satürn e, Kova Burcu'na geçiş yaptıktan sonra tekrar retro hareketine başlayacağı için yıl sonunu Oğlak Burcu'nda kapatacaktır. Dolayısıyla aslında 2021 gündemi olan ancak 2020'nin Mart ile Temmuz aylarını etkileyen bir Satürn Kova transiti var e, bu yılın gündeminde. Satürn'ün 7. evinizde olması birçok düşmanlıkla birçok sıkıntıyla karşılaşmanızı sağladı bu nedenle özellikle satürn kova transiti ile beraber bir nebze olsun daha rahatlayacağınızı düşünüyorum özellikle mart ve temmuz aralığında satürn 8. evinize geçiş yapacak bu anlamda yine paylaşımlar fedakarlıklar maddi dengeler ödemeler bütçeler paylaşımlar ve ortaklaşa meseleler gündemde olacak burada nafaka miras gibi konular çözümlenebilir eğer Geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca bir boşanma arifesindeyseniz bu noktada e, bunların maddi ve somut boyutları Satürn Kova Transiti boyunca neticelenebilir ve buradan edinilecek gelirler ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra bilinçaltı konuları, ameliyatlar, zor meseleler. Ee, bir takım kayıplar, e, bir takım travmalar da e, açığa çıkabilir ve bunları çözmek gerekebilir Satürn'ün Kova burcu transiti sırasında. Satürn Kova burcunda da yönetici konumdadır dolayısıyla. E, aslında gerçek anlamda karmik etkileri temizlemek üzerine ve yaşadığımız olaylara bütüncül bir bakış açısıyla bakmamızı sağlamak için gelmekte. Dediğim gibi Mart ila Temmuz aralığında yaşadığınız olaylara şöyle bir dikkatlice bakın. 2020'nin fragmanı niteliğindedir. E, dolayısıyla daha sonra satürnün oğlak burcuna geri dönüşüyle beraber artık iki buçuk yıllık Satürn oğlak karmik etkilerini temizlemeye çalışın ve ikili ilişkiler anlamında yeni bir yola yeni bir yolculuğa başlayın sevgili yengeçler. Bir diğer önemli gündemimiz ise... Sizin çok tanıdık olduğunuz ay düğümleri 5 Mayıs tarihi itibariyle ay düğümleri burcunuzdan ve oğlak burcundan çıkacak. İkizler ve yay burcu aksına geçiş yapacak. Biliyorsunuz kuzey ay düğümü bir buçuk yıldır sizin burcunuzdaydı ve güney ay düğümü tam karşınızda oğlak burcundaydı. Dolayısıyla 2019 yılı boyunca ilişkiler anlamında ciddi sınavlar verdiniz. Belki birçoğunuz ayrılık kararı aldı, belki birçoğunuz evlilik kararı veya ortaklık kararı aldı. Hukuksal meselelerde sıkıntılar yaşamış olabileceğiniz gibi yanınızda sandığınız kişilerin karşınızda olmasından ötürü üzüntüler de duymuş olabilirsiniz. Ancak bu durum sizin bireyselliğinizi ve kendinize olan güveninizi artırdı sevgili yengeçler. Aslında 5 Mayıs tarihine kadar da bu durum devam ediyor olacak. Çünkü hala burcunuzda ve oğlak burcunda tutulmalar döngüsü tamamlanmış değil. Dediğim gibi eğer tutulmalar döngüsünde bu etkileri doğrudan yaşamadıysanız 5 Mayıs tarihine kadar yaşayabilirsiniz. Ve kuzey ay düğümünün 12. evinize güney ay ise 6. evinize geçişiyle artık 5 Mayıs'tan itibaren gündeminiz, günlük yaşantınız, rutinleriniz, içsel motivasyonunuz, gizli kapaklı işler ve ruhsal anlamda neye ihtiyaç duyduğunuzla alakalı olacaktır. Yani zorlu döneme atlattığınız sayılır. Ancak tabi ki biliyorsunuz gökyüzünde sınavlar bitmez ve farklı bir alana, farklı bir kola doğru yol alır. Zamanı geldiği zaman e, özellikle tutulmaları ve e, ay düğümlerine ilişkin ayrıca bir video hazırlarım ve burada daha kapsamlı biçimde anlatırım. Sadece 5 Mayıs tarihi itibariyle kuzey ve güney ay düğümlerinin burcunuzu terk edip ikizler ve yay geçtiğini bilmeniz yeterli şu esnada. Evet bu yılın bir diğer önemli gündemi ise retrolar biliyorsunuz. Merkür. Yılın belli dönemlerinde birkaç defa retro yapıyor ve Merkür Retrosu'na hepimiz alışkınız. Ee, ancak e, her sene gerçekleşen bir retro olduğu için Merkür Retrosu bu kapsamda değerlendirmeye tabi tutmadım ve buna e, 2020 yorumlarında bahsetmek istemedim. Ancak her sene denk gelmediğimiz ve denk geldiği zaman biraz sıkıntılı süreçler yaşatan iki retrodan bahsetmek istiyorum ki özellikle 2018 Haziran e, ayı döneminde yani 2018 aylarında belki hatırlayacağınız bir Mars retrosu vardı. Özellikle Mars retrosu oldukça e, sıkıntılı bir durum arkadaşlar. Çünkü Mars hareketi aksiyon almayı, girişimi ve aynı zamanda öfkemizi ifade edebilmemiz gibi birçok konuyu kapsar. E, Mars retro olduğu zaman girişimde bulunmaktan, adım atmaktan çekiniriz bir şekilde atale tarihinde kalırız. Bu zorlayıcı bir durumdur. Hele ki yaz aylarına denk gelmesinden dolayı biraz sıkıcı ve biraz gergin bir yaz ayı geçirdiğimizi belki hatırlarsınız 2018'de. Bu sene ise Mars Haziran ayından itibaren Koç burcunda bulunacak. Koç burcunda bulunması aslında güzel bir haber çünkü Mars'ın yönetici gezegeni. Daha doğrusu Mars'ın yönetici burcu koçtur. Ee, Mars koç burcunda ve akrep burcunda yönetici konumdadır ve burada iyi bir şekilde çalışır. Mars'ın koç burcuna geçişiyle beraber özellikle haziran ayından itibaren kariyer hayatınız, geleceğiniz, patronlarla olan ilişkileriniz, iş hayatınız, kendinizi toplum önünde görmek istediğiniz yer konularında oldukça hırslı, rekabetçi, girişimci ve ne istediğini bilen kendinden emin bir tutum sergileyebilirsiniz. Ancak... Eylül ayına geldiğimiz zaman Mars retrosu başlayacak ve yine Koç burcunda bulunmasına rağmen artık bu alanlarda bir tıkanıklık, bir sıkışmışlık hissedebilirsiniz sevgili gençler. Bu kapsamda Eylül ila Kasım 2020 aralığında girişimlerinizi gerçekleştiremeyebilirsiniz. Bu nedenle özellikle Haziran ayından Eylül ayına kadarki süreci değerlendirmeniz daha doğru olacaktır ki Haziran ayından yıl sonuna kadar Mars Koç burcunda bulunacak. Dolayısıyla kariyer hayatınızla ilgili bir şeyler yapmanız, bir adım atmanız gerekecek ve bunun toparlama sürecini ise Eylül ila Kasım ayları aralığında yapacaksınız. bu kapsamda her zamankinden daha hırslı, daha motive ve daha rekabetçi olabilirsiniz. Sadece patronlarla, otoriteyle baba figürleriyle iletişime dikkat etmekte var. Özel, özür dilerim. İletişime dikkat etmekte fayda var bu retro süreci boyunca. Bir diğer önemli retro ise venüs retrosu biliyorsunuz 2019 boyunca Mars ve venüs retrolarını deneyimlemedik 2018'de her ikisini de yaşamıştık venüs retrosu özellikle ikili ilişkiler anlamında oldukça sıkıntılı bir retro ikili ilişkilerde yanlış anlaşılmalar eski aşkların tekrar yükseltmesi parasal durumla alakalı bir takım tıkanıklıklar yaşamamızı etkileyebiliyor dolayısıyla venüs retrosunun gerçekleştiği sıralarda özellikle İlişkiler anlamında ekstra hassasiyet göstermemiz gerekiyor. 13 Mayıs 25 Haziran aralığında ise Venüs ikizler BURCU'nda retro olacak. Bu da sizin 12. evinizde olacak sevgili yengeçler. Bu sizin için biraz daha tehlikeli. Çünkü 12. ev biliyorsunuz kontrol dışı bir evdir. Eskiler, kayıplar, geçmiş yaşantılar, gizlediklerimiz, sakladıklarımız, bilinçaltı travmalarımız gibi konular 12. evin konularıdır. Bu kapsamda eski aşkların tekrar karşınıza çıkması, onlardan bir takım haberler almanız, onlarla tesadüfen e, karşılaşmanız gibi karmik etkiler yoğun bir şekilde hissedilebilir bu tarih aralığında. Dolayısıyla e, 12. evi kontrol edemediğimiz için 12. ev ile alakalı e, çok etkin olamadığımız için sizin biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Gördüğünüz rüyalar, karşılaştığınız kişiler, aldığınız haberler, bir şekilde uzaklardan gelen mesajlar, bir takım telepatik bağlantılar, bu süreçte sizi rahatsız edebilir. Özellikle 2012'nin yaz aylarına şöyle bir gidin, bakın o zamanlar neler yaşamıştınız, o zamanlar ne gibi etkileşimler vardı. Bir benzerini yaşayacağız bu sene de bu sene içerisinde. Dolayısıyla. İkili ilişkiler anlamında bu tarih aralıklarında yeni adımlar atmayın. Ancak geçmişle alakalı çözemediğiniz bilinçaltı travmalarınız Terk edilme sıkıntılarınız, aldatılma sıkıntılarınız ve işten içe sizi rahatsız eden konular varsa bunları da çözmek anlamında doğru çalışmalar yapabilirsiniz. Bilinçaltı çalışmaları yapabilirsiniz. Meditasyon, regresyon gibi çalışmalar yapabilirsiniz. Ve bu alanlarda özellikle sıkıntıları çözümleyebilirsiniz. Bu açıdan değerlendirildiğinde oldukça faydalı olacaktır. Ancak yeni bir adım atmak ve bir ilişkiye başlamak için hiç de uygun bir zaman dilimi değil sevgili yengeçler. Şimdi gelelim bir diğer önemli konuya tutulmalara. Biliyorsunuz tutulmalar ay düğümleriyle temas eden yeni aylar ve dolunaylardır. Dolayısıyla kadersel ve karmik etkileri oldukça yoğundur. Bu senede 6 tane tutulmamız var. Özellikle yengeç ve oğlak aksı, ikizler ve yay aksı aynı anda aktif olacak. Ee, Bazen çok fazla ses kaydı yaptığım için dil sürçmelerini çok yaşıyorum. Bu nedenle kusuruma bakmayın. Yetiştirmeye çalışıyorum bütün burçlara aynı zamanda. Sesim kısılabiliyor veya dil sürçmesi yaşayabiliyorum. Evet, Şimdi tutulmalara bakıyoruz. Sırasıyla 10 Ocak'ta burcunuzda bir ay tutulması var sevgili yengeçler. Bu ay tutulması ile beraber artık nihai bir aşamaya geliyorsunuz. Bir dönemin sonlanması gibi 2019'un son rüvanşı gibi. Bu anlamda kendinizle alakalı eksik gördüğünüz, düzeltmek istediğiniz, değiştirmek istediğiniz alanlarda Yeni kararlar verip eskiye bir son vereceğiniz bir tutulmadır bu ay tutulması. Özellikle 2019'da bir takım şeyler yaşadıysanız bunu bu ay tutulması ile neticelendirebilirsiniz. 5 Haziran tarihine geldiğimizde ise ay düğümlerinin Mayıs itibariyle aks değiştirmesiyle beraber Yay burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. Yay burcu sizin 6. evinizi temsil ediyor. Bu da ee, Özellikle günlük işleriniz, günlük rutinleriniz, iş yerinizde, iş arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz, sorumluluklarınız, günlük her gün meşgul olduğunuz alanlarla ilgili bir evdir. Aynı zamanda sağlık evimizdir. Dolayısıyla belki bir sağlık probleminin sonuna geleceksiniz. Belki yeni bir günlük rutin oluşturacaksınız kendinize bir beslenme planı, bir spor planı bir sağlıklı yaşam planı olabileceği gibi bir iş rutini ve organize olmayla alakalı da bir sonlanma olabilir. Burada özellikle iş arkadaşlarınızla aranızdaki ilişkiye de yeni bir boyut kazandırabilirsiniz veya iş yerinizdeki görev ve sorumluluklarınızın yeniden değerlendirildiği bir süreç olabilir. Bu ay tutulmasıyla beraber yeni bir döngünün içine girdiğimizi belirtmek isterim. Özellikle ikizler ve yay aksının ilk tutulması 5 Haziran tarihinde gerçekleşiyor. Bu da artık 6. ev ve 12. ev ile alakalı karmik etkileri açık olduğunuzu özellikle yorulmanız, sağlığınız, dinlenme dengeniz arasında bir rutin tutturmanız gerektiğini vurgulamakta. Burada iş girişimleri, iş değişiklikleri açısından oldukça fırsatlı olacaksınız. Bu bağlamda işlerinizde eğer... Bir takım sıkıntılar yaşıyorsanız gerek aynı iş yerinde görev ve sorumlulukların değişimi, gerekse yeni iş değişikleri yaşayabilirsiniz. Sektör değişikliği yaşayabilirsiniz. Oldukça karmik ve kadersel etkiler hakim olacak. 21 Haziran tarihine geldiğimizde burcunuzda bir güneş tutulması var. Burcunuzdaki bu güneş tutulması ile beraber büyük bir yenilik hayatınıza giriyor olacak. Bu yenilik hayatınızın her alanında sizi Yükseltecek bir yenilik çünkü 2019 yılı boyunca özellikle bireyselliğiniz, kendi istekleriniz, İkili ilişkilerdeki tutum ve tavırlarınız gibi noktalarda sıkıntılar yaşadınız. Siz ne kadar işbirliği içerisinde olmak isteseniz de bir şekilde yalnızlığa etildiniz. E, kendi elinizde olmayan sebeplerden dolayı yalnızlığı ve kendinizi keşfetmek zorunda kaldığınız esasında. E, bu bir bakıma iyi de oldu. E, kendinizi tanıyabilmeniz, ne istediğinizi, ne sevdiğinizi, nasıl yaşamak istediğinizi daha net bir şekilde gördüğünüz e, bir dönem oldu. Bu dönemde belki imaj değişikliği yaşadınız. Belki hayatınızdan birçok insanı sildiniz. Ancak kendi doğrularınızı rahat bir biçimde bulabildiniz. İşte 21 Haziran'da meydana gelen bu güneş tutulması bunların artık son adımı olacak. Bu noktada kendinizle alakalı... Hayata geçirmek istediğiniz hayalleriniz, hedefleriniz, ikili ilişkilerdeki tutumlarınız, ikili ilişkilerdeki yer aldığınız pozisyonlar, bunun yanı sıra insan ilişkilerinde ne derece iyi olduğunuz veya olmadığınız ilişkilerde fedakarlıkla mı ilişkiyi yürütüyorsunuz yoksa kendiniz olarak mı bunun farkına vardığınız bir dönem olacaktır. Ve bu tutulmayla beraber 2020'nin sonuna kadar özellikle Kendinizi keşfedeceğiniz ve her alanda yeniliklere açık olacağınız ve her alanda yeniliğin sizi bulacağı bir dönem olacak. Oldukça güzel bir dönem. Yeni başlangıçlar, yeni siz daha doğrusu yeni sizle tanışmanın vakti geldi diyelim. 21 Haziran itibariyle kendinizle tanışıyorsunuz. Kendinizin farkına varıyorsunuz. Ne istersiniz, ne seversiniz, neler yapmaktan hoşlanırsınız. Bunların farkına varıyorsunuz ve güzel bir biçimde 2020'nin sonuna kadar bu etkiyi götürüyorsunuz sevgili yengeçler. Evet bir diğer tutulma ise 5 Temmuz'da gerçekleşecek. 5 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir ay tutulması meydana geliyor. Bu tutulma ise sizin 7. evinizde biliyorsunuz zaten 2019 yılı boyunca Oğlak Burcu'nda tutulmalar yaşamıştınız. Bu da özellikle ikili, ikili, ikili ilişkiler anlamında bir duygusal kapanış evresi. Bilansta 21 Haziran'la başlayan kendinizi keşif süreci bu 5 Temmuz'daki ay tutulması ile beraber bir karar evresine geldiğinizi gösteriyor. İkili ilişkilerde belki sonlanmalar yaşanabilir veya ikili ilişkilerdeki rolünüzü, yerinizi daha iyi bir şekilde belirlemek isteyebilirsiniz. Bu noktada hukuksal meselelerle alakalı sonlanmalar olabilir. Eğer avukatlık bir işiniz varsa bunun sonuna gelmiş olabilirsiniz. Danışmanlık veya avukatlıkla ilgili bir iş varsa veya ortaklıkla alakalı bir sonlanma aşaması söz konusu olabilir. Duygusal bir sonlanma olduğu için özellikle içinizde ilişkinizle alakalı yaşamış olduğunuz sıkıntıları ne derece barındırdığınızla alakalı bir sonlanmaya gelebilirsiniz. Çünkü kendinizi daha iyi tanımaya başladınız. Kendinizi keşfetmeye başladınız. Ne istediğinizi artık daha iyi bir şekilde tanımlayabiliyorsunuz sevgili yengeç 30 Kasım tarihine geldiğimizde bir ay tutulması daha deneyimliyoruz. Bu da İkizler Burcu'nda gerçekleşecek ilk ay tutulması olacak. Bu da sizin 12. evinizde meydana gelecek sevgili yengeçler. Dolayısıyla biraz duygusal olarak zorlanacağınız bir tutulma olabilir. 30 Kasım'da meydana gelecek bu ay tutulması ile beraber özellikle bilinçaltı problemlerinizin yaşadığınız olaylarla beraber tekrar açığa çıkması tekrar yüksetmesi, geçmiş travmaların, geçmişte yaşanan kayıpların, sıkıntılı zamanların size hatırlatılacağı bir takım olaylar silsilesiyle karşılaşabilirsiniz. Biliyorsunuz zaten tutulmalar biraz bazı şeyleri deşer ve kontrol dışı bir biçimde ortaya çıkarır. Bu noktada özellikle güzel bir temizlik yapabilirsiniz. Ancak tabii ki içinize kapanıp dinlenmek ve aynı zamanda melankolik takılmak da sizin elinizde. Burada sorunları çözerek ne gibi sorunlarınız var ve neyi hasır yaptınız, neleri önemsemediniz ve sizde bir takım tahribatlar oluşturdu. Bunları keşfetmeye çalışın. Aksi takdirde tabii ki tekrardan benzer duyguları yaşayarak kendinizi daha çok yormanız ve yıpratmanız da söz konusu olabilir. Burada seçim sizin esasında. Ee, tabii ki kolay olmayacaktır. Zorlanacağınız bir dönemdir ancak burada e, size ay düğümlerinin vermek istediği mesajı doğru anlamaya çalışın. Özellikle e, geçmiş kayıplar, geçmiş travmalar, e, İçinize attığınız aslında beyninizde veya bilinçaltınızda bir yeri olan ancak çok da kabullenmediğiniz konuların tekrar ortaya çıkışı ve bununla alakalı artık bir şeyler yapmanın gerekliliği ile yüzleşeceksiniz. Dolayısıyla bu anlamda her ne kadar zorlayıcı olsa da her ne kadar yıpratıcı olsa da bir çözüm yolu bulmak durumundasınız. Belki psikolojik bir destek alabilirsiniz veya meditatif eylemlerle uğraşabilirsiniz diyorum. Bu noktada size verilmek istenen mesajın altındaki alt metini anlamaya çalışın. Aksi takdirde biraz huzursuz olabilirsiniz sevgili yengeçler. Ve 14 Aralık tarihine geldiğimizde ise son tutulmayı yaşıyoruz. Yay burcunda bir güneş tutulması. Yay burcunda meydana gelen bu güneş tutulması 6. evinizde büyük bir yeni başlangıcı gösteriyor. Bu bir iş değişikliği olabilir. Bu bir yeni yaşam yolculuğu olabilir. Bu bir sağlıklı yaşama geçiş olabilir. Bu bir terfi olabilir veya Günlük işlerinizi ve günlük mücadele alanınızı doğrudan etkileyecek her türlü yenilik aslında bu güneş ile beraber hayatınıza girebilir sevgili yengeçler. Dolayısıyla hareket halindesiniz. Aksiyon alıyorsunuz ve ne yapmak istiyorsanız bunu hayata geçirmek anlamında mücadele veriyorsunuz. Ee, oldukça aktif olduğunuz, oldukça girişken olduğunuz ve e, bilhassa iş, iş ortamı ve günlük mücadele alanlarında yenilikleri kovalayacağınız bir dönem olacaktır. Ve yılı bu enerjilerle kapatacağız. Eğer bir iş değişikliği düşünen Yengeç Burcuysanız en önemli tarih 14 Aralık civarındaki tarihler olacaktır. Ve yeni bir başlangıç, yeni bir rutin içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Evet, tutulmalar bu şekildeydi. Retrolardan bahsettik, tutulmalardan bahsettik. Jüpiter'in, Oğlak ve Satürnün kova transitinden bahsettik. Bir de son olarak size 2020'deki önemli tarihlerden bahsetmek istiyorum. Aslında tabii ki bu bahsedeceğim tarihler bahsedeceklerim ile sınırlı değil. Ancak şöyle bir uzaktan baktığım zaman dikkatimi çeken tarihlerden bahsedeceğim sizlere. Zaten 2020 içer içerisinde eğer bir mani çıkmazsa... Bunları teker teker veriyor olacağım. Şimdi ilk tarihimiz 12 ila 13 Ocak tarihleri. Bu tarihler neden önemli? Satürn Plüto kavuşumu ve 13 Ocak'ta bu kavuşuma Güneş ile Merkür'ün eşlik etmesi söz konusu. Bu kavuşum sizin 7. evinizde meydana geliyor. Dolayısıyla ikili ilişkiler anlamında köklü bir yenilik, köklü bir değişiklik yaşayabilirsiniz sevgili gençler ve bu anlamda sizin açınızdan zorlayıcı ve sorumluluk içeren bir konu olsa da aslında ee, oldukça güçlü bir yenilik olacak. Belki birçok yengeç e, evlenecek. Belki birçok yengeç ilişkilerini ciddi boyuta taşıyacak. Belki birçok yengeç boşanacak veya ayrılacak veya birçok yengeçin ortaklığı bozulacak veya yeni ortaklıklar kuracak. Ancak burada güçlü ve köklü bir yenilik olacak. Yani ikili ilişkilerde yaşanabilecek her türlü e, köklü yenilik için oldukça uygun zamanlar özellikle haritanızda bu bakımdan destekleniyorsa. 5 Mayıs tarihine geldiğimizde ise e, özellikle videonun başlangıcında bahsetmiş olduğum ay düğümlerinin aks değiştirmesi söz konusu. Bu bilhassa sizin için çok önemli sevgili yengeçler. Çünkü ay düğümleri 2020 başlangıcı itibariyle hala burcunuzda e, bulunacak. Bu anlamda 5 Mayıs tarihi itibariyle ikizler ve yay aksına geçen ay düğümleri artık sizin üzerinizden biraz e, kalkacak ve biraz hafifleyeceksiniz. Ve 12. eviniz ve 6. evinizdeki aktivasyonuna başlıyor olacak. 2 Temmuz gününe geldiğimizde satürn plüto kavuşumu ve Jüpiter'in bunlara eşlik etmesi. Ee, aslında... Ortaklıklar anlamında büyük fırsatlar yakalayabileceğinizi gösteriyor. Ee, belki hayatınızın aşkı ile evlenebilirsiniz. Belki hayatınızın ortaklık teklifini alabilirsiniz. Belki doğru bir danışman, doğru bir avukat bulabilirsiniz. Belki bir düşmanınızla yüzleşebilir ve ona galip gelebilirsiniz. Yani ikili ilişkiler anlamında oldukça fırsatlı olacağınız ve şanslı olacağınız güzel bir e, Temmuz başlangıcı sizi bekliyor olacak sevgili yengeçler. Ve son olarak 21 Aralık tarihinden bahsetmek istiyorum. 21 Aralık tarihi Satürn ve Jüpiter kavuşumu söz konusu yine Oğlak Burcu'nda. Yani e, özellikle evli olan yengeçler ilişkilerinde sonlanma kararı alabileceği gibi ilişkilerin artık boyut değiştirmesi söz konusu olabilir bu bir. İkincisi e, ilişkisi olmayan sevgili yengeçler mutlaka hayatınıza köklü ve kalıcı bir ilişki bu özel bir ilişki olabileceği gibi bir ortaklık da olabilir. Yani güçlü kimselerle kuracağınız ilişkiler söz konusu hayatınıza güçlü kimseler girecek belki güçlü bir ortakla ortaklık kuracaksınız ve bu kapsamda korunacaksınız özellikle 2019 senesi boyunca zorlandığınız alanlarda artık güçlü bir çıkış yapabiliyor olacaksınız oldukça güzel tarihler bu tarihleri de belirtmekte fayda gördüm ki özellikle 21 Aralık tarihinde de Güçlü kimselerle ortaklıklar ve evlilikler noktasında destekleniyor olacaksınız. Evet 2020 gündemi bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Kapsamlı ve detaylı bir biçimde anlatmaya gayret gösterdim. Siz de bu gayretimi takdir ediyorsanız şayet destek göstermek adına kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğendiyseniz videoyu beğeni tıklayabilirsiniz ve 2020'de sizlerin nelerin beklemesini istiyorsunuz ve nelerin beklediğini, neler yaşadığınızı aşağıda yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Danışmanlık almak isteyenler Instagram'dan opikusastroloji hesabımı takip edip bana ya e posta gönderebilirler veya evrenselkadimbilgiyeti.gmail.com adresine yine e-posta gönderebilirler. Daha doğrusu Instagram'dan DM atabilirler ve e-posta adresimi mail atabilirler arkadaşlar. Hoşçakalın.